kardeşim. Ee, kardeşim. Beni dinliyor mu şu an? Ben, dinliyorum seni Ya da ne Ne kelimesi? Çünkü YouTube'da böyle hani laklak yap. E, neyse. Ne kelimesi? Önceden e, temizlikçi zenci pislik olarak adlandırıldığı için siyahı arkadaşlarımız bunu duyunca Allahu ekber diyor böyle. Adamın adamın var ya adam kötü bir kelime. Aslında siyah'a benzer bir anlamı var diye biliyorum benim bildiğim kadarıyla ama sanırım başka bir anlamı daha var. Bu yüzden Zenci arkadaşlarının yanında yerden senin. Ah, ah, ah. Amirler var ya. Aynen. Ee, niye konuşmuyor orada O kadar soru sordum ben, anlatıyorum burada şiirsel bir şekilde. Konuşalım. Ha tamam dinlemiş. Ya ne zaman yani siktirdim dinlememiş. Bu arada gençler, videoma hoş geldiniz. Bu videoda League of Legends'da Toplayın oynayacağız. Şu an hero'yu karar veriyorum. Şu an siz burayı görmüyorsunuz. Ne yapıyor bu kel diyorsunuz ama bir dakika. Hero'ya karar vereceğim şu an. 4. ya da beşinci kişi seçin. Orogot. Orogot'un karşısına ne alır arkadaşlar? <gülüyor> Mask set alıyorum. Kendine gel. Ee, yenilmez giriyorum. Aslında yenilmez ürünü bitti ama sete göre bitmemiştir bence. Saldırıya devam da gelebiliriz. Saldırıya devam. Hayır, saldırıya devam girelim. Toplay'ın da set oyuncuza arkadaşlar bu videoda hemen videomuza geç. Ee, evet arkadaşlar karşımızda gördüğünüz gibi Urgot var ve Anička k e, yani Urgot. Ömerhan'ın da tavsiyesiyle birlikte e, press atak yani saldırı devam ürünüyle girdik. Ömer kardeşimiz Zek Korki'miz var, Mistforge'miz var, Sena'miz var. <gülüyor> Bakalım hangisi iyi olacak. Umarım Korki oynamayı biliyordur. Onun dışında korktuğum bir şey yok. Gümüş 2'yiz bu arada en son gümüş 4'tük. Ee, geçen videonun bu videoya gümüşgeye çıkabildik. Onun dışında geleneksel olimpiyatlar tarzında videolar çekmeyi düşünüyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara belirt o kapıyı bir tarafına sokacağım şimdi. Bir daha kapı Ömer Ham. Buradaymış. Şimdi sesini... kardeşim böyle alıyor muyuz? Evet de videodayız. Evet de videodayız. Evet de Ve bu arada... Loading screen de boş yapabiliyoruz. O yüzden hemen boş yapalım. Bu videoyu beğenirsen aşağıdaki butonlardan beğenmeyi unutma. Ama videonun sonuna kadar izlemeyip şu anda beğenirsen senin o parmağını az Bir dakika şu an bir saniye şu ayarlamam lazım. Gençler kameraya en son orada unuttuk. Şöyle alalım. Hoş bulduk, hoş bulduk hanım kızım. Hoş bulduk da bunun sesi çok mu geliyor sanki? Şöyle yapalım. Tamam. Güzel. Şu an izlenme artıyor Ömer'am. Bekle biraz daha dur. Ah, oh. Bak gidiyorum anne. <gülüyor> <gülüyor> ya şu sen adamdan ya. Bir dakika bu adamda tutuştur varmış. Oğlum sen nasıl nerenin lan sen? Ana. Uruguay'da tutuştur girmiş sıkıntılı arkadaşımız. Ama bunlar bize sıkıntı yaratır mı? Tabii ki yaratmaz diyerekten şöyle. Bom. First blood alıyoruz. Kolay oldu. Umarım böyle kolay olmaya devam eder. First blood güzel, güzel ki devam ki. Evet. Sizin de bir Ömerhan'ınız varsa oyun oynarken konuşmayabilir evet. Bu kardeşim ben bir daha alabilir miyim acaba? Kardeşim gel bakayım be. Arkadaşlar böyle bir durumda bezatmıyorsunuz mal gibi. Lan. Ama AWM'ı bastım ben ya. Kaçmazsa tabii. Sen çok cesur bir kardeşimsin. Sen öldüreceğim ben seni ama. Bam. Evet böyle hemen e, hatanızı hemen yok edebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi hata yok hata yapmadık biz. Neyse güzel oldu e, belki ilk item mahvolmuş olabilirim çünkü adam çok salakça oynuyor. Bilmiyorum ona bakacağız yakında. Evet oynuyorsa ne yapacağız yargıyı dağıtacağız tabii ki arkadaşımıza yani yargıyı seri dağıtacağız. Güzelce vurduk hasarımızı ve Warwick yüksek ihtimalle buralara doğru geliyor olabilir. Ömer konuşmama nedeni bu arada ailesinden baskın yedi sanırım o yüzden konuşmak istemiyor. Yapacak bir şey yok fazla da. Evet. Ne diyeyim şimdi ben? O iki alırım ki. Seni ben alırım yalnız. Alamazmışım. Allah, Allah belanı. E a w olsaydı aslında çok rahat bir şekilde alabileceğim bir trade'di. Birazcık geri kaçsaydım. Ömer anadamın manası yok belki alırsın geng. Bir saldırı bakalım. Güzel, çok güzel. Tamam. Asist gelir mi acaba? Ah alamadım mı ki? Ah gelmedi neyse. Önemli değil. Ben direkt mahvolmuş çıkıyorum arkadaşlar karşı takımın ee, çünkü şu birazcık hasalı oynadığını düşünüyorum. Bu arada daha çok lol videosu için tekrar tekrar söylüyorum bu son söyleşim. Like atmayı unutmayınız yani çok lazım biliyorsunuz yani. Youtuberız burada. Youtube'da video içerikleri falan yapıyoruz. Ve evet kendime Youtuber diyebiliyorum. Aa bu adamın yalnız... o ultisi artık yok. Bu adam çok kötü ya bu adamı ben ezip ezip diğerlerine gidip öldürmem lazım. BUM! Çok güzel bir şekilde, lane'de şu an adamı adeta böyle, böyle kukuluyoruz, bu yok ediyoruz böyle ne derseniz deyin artık. Ömerhan konuşabiliyor mu Aman bakarım ya. Bakarmış adam. Rahatsız etmeyin Ömerhan. <gülüyor> gel bir daha, gel bir daha. Burada gel şey bana. var Aybek. Neyi var? Ya, geliyorum, ya. geliyorum, geliyor Bana doğru, bana doğru, bana doğru. Bana doğru, bana doğru, bana doğru, bana doğru, bana doğru. Geldim ek üzere, neredeyse oradayım. Selamünaleyküm kardeş dediklerimiz. Korki sıkıştırdı kanka seni. Lan yavşak. Ben... Öşüyorum, yaşıyorum Yaşıyorum Kardeşim Berbat diye bir... Ben dövdüm Korki Okey aldı tamam Onu oyta atmasın Gezeceğim mi onu? Ya sorduğum soruya ya. bak Allah'ım Allah yarabbim ya <gülüyor> Burada <gülüyor> kolumu da açamıyorum Ay Mikrofon her yerde Şimdi Gençler sette Yani o Snowball'u kazandığınızda set böyle yok edici bir şey oluyor Yasuo gibi bir şey oluyor Gerçi <gülüyor> serverımızda birazcık yaslı oyuncularımız. Ha, yorum yapmayacağım. İyiler iyiler. Çok iyiler fazla iyiler. O yüzden yorum yapmak istemiyorum. Yok kardeşim yok. Yemeyiz biz otur şeyleri. Hop. Tamam. Karşı jungle gelirse üst üste koyup keserim. Ama ve lakin. Bu kadar goldunuz varken. Şimdi size örnek olmak için. Şu adamı kesilmek varken. Bu adamı kesiyorum. Ee, yok kanka. Olsa gelirdim de. Şimdi ben base attım. Aslında base atmam gerekiyor. 2600 goldum var. Teknik olarak bunu alabiliyorum. Ama ne yapıyoruz? Biz riske atıyoruz çünkü videodayız. Bir taktik falan değil. Dur bakayım. What the fuck was that? Ne? Bu ne lan? Lan bir boz lan. Boz. Boz lan. Olmaz. Adam bizim gibi değil. Adam riske atmak istemiyor. Adam derecesine önem veriyor. Ama ben videoma önem veriyorum. O yüzden burada birsin var. Tertemiz abi. Malm Malmortius ee, mahvolmuş çıktığımız için artık adama direkt ikiye basarak ben de ikide. Genelde ikisi de kullanıyor. Profesyoneller falan. ikiye basarak adam artık tak tak tak tak tak. Yani yumruklarımız Parkinson muydu o hastalığına da? Vur, vur, vur, vur. Şöyle bir tek atalım sana kardeşim. Hadi bakayım kardeşliklerimiz. Tiametle bam diye vurduk. Gençler böyle açık bulduğunuz anda snowball kasın ya. Direkt vurun vurun böyle. Karşı jangla falan da gidin. Ben şu an kule ettireceğim birazcık kule hiç ittirmedim ama ittirmişim galiba <gülüyor> hiç hatırlamıyorum ittirdiğimi neyse ee, Dediğim gibi böyle vurun abi adamlara kasın kulek olduğunuzu falan filan önemli şeyler Öyle. Geliyorum sakin gel geliyorum kanka kendini koru u şey kanka. Geliyorum kendini koru Geliyorum kardeşim Neyle koruyayım Aga herkes buraya geldi Neyi başaramadım Tek Yok, kardeşim ne yapıyorsun Urgot kardeşim? Urgot oldu uç aslında. Evet, yanlış hadi. Hadi be de 2 atıyordum tek ultiyle de ulti diyorum W. Hop. Yavaş kardeşim nereye gidiyorsun sen? E. <gülüyor> Bum. Evet. Set böyle mi arkadaşlar? Düş geliyor lan. Aferin oğlum sana <gülüyor> Geldi. Evet. Hatta şuradan da bir puşlarız biz. <gülüyor> Alır böyle şeyler arkadaşlar. İyi oynayınca böyle arada bir yapıyorlar. Güzel latifler, latifeler, Hacım sen. Ölmedim o. Cana bak. Canı yok adamın. Ölmesi lazım mı? Ölsün o. Allah. Allah Allah Allah. Neler yaptım ben. Geliyorum. Vuramadık adama. Bu taraftan kaçandım. Tamam tamam. Şey orada arkadaşlar orada. Gelse keserdim bu arada ama gelmedi arkadaş neyse. Şu ne Red'i şey ben var, alayım şey. ya. Red varsa ha. Şu Red'i alayım ben de. Red sarar. Kanki önüme geç kanki ciyama basamadım, elim şey oldu elim he, büküldü mü diyeyim parmağım bir şey oldu parmağıma basamadım oyundan ayrıldım <gülüyor> o kadar oyunu o kadar saat kazanırdık ki yani yok yok ben bıktım artık Riot Games bu videoyu izlersen senin yapacağın tamam mı eşleşmenin